Selam arkadaşlar ben Şengül Tarotları kanalıma Hoşgeldiniz nasılsınız güzel insanlar akrep terazi yay oğla kova ve balık arkadaşlarım güzel insanlar İnşallah iyisinizdir Efendim sizler için 15 Haziran'a kadar akrep terazi yay oğla kova ve balık arkadaşlarım için İlişkisi devam eden arkadaşlarımı 15 Haziran'a kadar neler bekliyor? Şöyle sizler için 4 kartlık tarot açmak istiyorum canlar olmuş. Kartlarımla bakıyorum sizler için. Canlarım benim şöyle akrep arkadaşlarımızdan başlayıp balıkçıklarımdan çıkmak istiyorum. Canlarım benim şöyle akreplerimiz, çalışkan akreplerimiz için şöyle başlamak istiyorum canlar. Akrep, akrep, akrep. Çalışkan akreplerimiz için. Şöyle bir açalım bakalım. Onların ilişkisinde neler varmış. Yıldız gibi parlamalar. Uzun vadeli planlar. Benim akrepçiklerim. Ay çok güzel. Aman da aman. Yani gerçekten şu ana kadar yapmış olduğum açılımlarda en kral kartlar size geldi sevgili akrepçiklerim. Eee boşuna dememişler. Ne demişler? Çalışan ışıldarmış değil mi? Onlar çok çalışkandır akrepçiklerim benim. Onları ben iyi bilirim. Hadi bakalım. Evet sevgili akrepçiklerim ilişkisi devam eden akreplerim ne kadar memnunsunuz partnerinizle birbirinizden helal olsun Allah bozmasın diyorum. Böyle görünce hakikaten çok seviniyorum arkadaşlar sevgili canlarım partnerlerinizle nişanlısınız sözlüsünüz evlisiniz ilişkisi devam eden arkadaşlarım için söylüyorum uzun vadeli planlar yapılıyor hak ettiğimi almak istiyorum benim hakkım akrep diyor karşı partneriniz. Aynı şekliyle siz de diyorsunuz. Çünkü uzun vadeli planlar niçin? Birbirinizi aşk olarak görüyorsunuz güzel insanlar. Çünkü bu kartımız mutlu aşktan söz eder. Olayın sonunda mutlu aşk demektir. Bakın ben hak ettiğimi aldım diyor sevgili akrep arkadaşım. Aynı şekliyle karşı partneriniz de bu düşüncede bakın. Sizin için akrep benim hakkımdır. Ben hakkım olanı aldım diyor. ne kadar güzel. Sabırla belki araç alacaksınız, belki ev almak istiyorsunuz, belki iş kurmak istiyorsunuz güzel insanlar ilişkinizde ya da sözlüsünüz, nişanlısınız. Düğün planları yapacaksınız, bir şeyler yapacaksınız. Bakın sabırla yapacaksınız bunu. Sabırla güç oluşturacaksınız. Çünkü bir şeyler hadi deyince olmuyor canlar hayatımızda. Sabırla bakın mutluluğu, sevgiyi Bulacaksınız. Karşı partnerinizle birbirinize buketler uzatabilirsiniz. Bay bayan hiç fark etmiyor canlar. Biri bayan biri bay olsun. Değil mi? Uzun vadeli planlar, mutlu aşk, hak ettiğimi almak istiyorum. Planlar, projeler biraz sabır gösterdikten sonra söz, nişan, düğün, kutlamalar, karşılıklı birbirinize buket sunmalar, mutluluk, sevinç. Benim akrepçiklerimi bekliyorum. Aman Allah'ım ne kadar güzel, harika çıktı. Sizin için sıkıntı oluştuysa, geçmiş yaşantınızda ne olduysa bakın kartlar o kadar güzel geldi ki her şeyi sal gitsin, affet gitsin. Güzelliklere doğru gidiyorsun diyor. Meleklerimiz yüreğindeki ağırlığı bırak ve affetmenin hafifliğini, huzurunu yaşa. Planını, projeni yap. Mutlu aşkını yaşa. Hakkın olanı al. Biraz sabret. Güç sende diyor ardından mutluluk birliktelik aman Allah'ım benim sevgili akrepçiklerimi bekliyor ve ardından da adil yoldan mutluluk başarı geliyor diyor da ne olsun sevgili akrepçiklerim değil mi çok güzel çıktı harika sizler için mutlaka sorunlar olmuştur kırıcılık olmuştur darlık sıkıntılar bunlar hayatımızda olan şeyler geçmişi unutuyoruz. Affediyoruz değil mi sevgili akrepçiklerim? Affedip önümüze bakıyoruz. Tamamdır. Evet. Sevgili akreplerimizin açılımını yaptık. Şimdi adaletin terazilerine geldik. Bakayım benim adaletimin terazilerini neler bekliyor ilişkilerinde. 15 Hazirana kadar sevgili arkadaşlarım. Şöyle biraz karıştıralım ki arkadaşlar canlarım benim. Sevgili teraziciklerim geriye bakış yapıyor Onlar artık murada değermişler galiba. Şöyle bir açalım bakalım. Kartlarımız tamamlandıktan sonra. Anya Konya çıkabilir ortaya. Ben size bir kart daha çekeyim de. Tamam harika. Hmm, şeyler geride bırakmış onlar artık. Süper. Yere doğru gidiyorsunuz. ilişkinizde geriye bakış yapabilirsiniz. Sevgili teraziciklerim. Görüyorsunuz. Belki de siz mutsuzdunuz, darlık, sıkıntı, bunalım içinde, borç, harç içindeydiniz. Şu dost zannettikleriniz zamanında size sırt döndüler ki burada da öyle bakın. Siz de geriye bakış yapıyorsunuz. Çünkü neden? Artık bir yerde düzlüğe erdiniz. Yani yokuşu çıktınız, düze ayağa bastınız. Tamam, geriye bakış neydi o eski berbat günler, şimdiki halime bak diyerek, bakın diyerek, bu tiplerden uzak kalıp bazı şeylerden kendinizi soyutlayabilirsiniz canlar. Ben kendime yetiyorum. Bakın ben kendime yeten biriyim. Çünkü mahrumiyet kartıdır. Ben kendime yetiyorum. Benim sizin gibi tiplere ihtiyacım kalmadı. Ben bir şekilde koltuğuma oturdum. İktidarı ele aldım. Ben artık ben benim maddi manevi az ya da çok ben gücümü elime aldım. Ama sevgilisiniz ama evlisiniz, hiç fark etmiyor, sizlere ihtiyacım yok, ben kendime yetiyorum, evimi, yuvamı, ilişkimi seven bir bireyim, sizler benim düşmanımsınız, ben düşmanlara yan döndüm, sırtımı döndüm diyerek, bakın, şu görmüş olduklarınızı arkada bırakıp, düşman aynı şekliyle bunlar arkada kalıyor, Farklı bir yöne doğru yönelebilir. Benim sevgili teraziciklerim nereye yöneliyor? Partneriyle birlikte uzun vadeli en kral kartların başında gelir bakın. Sürprizli gelecek. Sürprizli ev planları. Bir çatı altında birleşme. Sevgili misiniz? Evliliğe gidecek. Nişanlı mısınız? Düğüne doğru gidiyor. Evli misiniz? Çok daha güçlü bir geleceğe doğru gidiyor. Sevgili teraziciklerim. Sizleri de tebrik ediyorum ne kadar güzel ilişkinize sahip çıkıyorsunuz. Evini yuvasını seven birisiniz burada kıymam ben sizlere. Çok tatlısınız ya. Çok çok çok tatlısınız ve sürprizlere doğru gidiyor. Partnerinizle birlikte canlarım benim sizleri seviyorum. Seviyorum benim adaletimin terazileri güzel kalpli insanlar. Buyurun ne diyor meleğim? Bakın şu sürprizli geleceğin ardından söylüyor oldu diyor. Daha ne olsun be. Halloldu onlar gitti artık onların işi bitti. Bu olayı düzeldi bir ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Ah be güzel kardeşlerim. Zaten ilahi adaletin elindeyiz. Bizim elimizde bir şey yok. İlahi evren Allah, Yüce Allah ne istiyorsa biz onları yaşıyoruz. Onlar ne diyorsa onlar. Bitti. Onlar ne diyorsa o. Bizimkisi boş. Bitti. Ben her zaman söylüyorum. Onların elinde her şey. Güzel kardeşlerim. Ama bakın destenin altını göstereceğim dedim değil mi? Siz şimdi partnerinizle güzel yere doğru giderken bu şu gördüğünüz arkası dönük. Şu kedicik ki düşman. Rahat durmayabilir. Çünkü benim terazim ama nişanlısıyla, ama sevgilisiyle, ama eşiyle, ama sözlüsüyle güzel bir geleceğe, sürprizli bir geleceğe giderken ne yazık ki şu tipler, yürüyorsunuz düşmanlar, illegal derdinde, ara bozmak için yalan dolan derdinde Allah müstahakınızı vermeyeni. Neyse benim terazicim onlar işini bilir. Güzel yere doğru gidiyorsunuz. Sıkıntı etmeyin. Tamam mı canlar? Şu önemli şu. Bitti. Gerisi hikaye. Hadi bakalım. Ah benim canlarım. Sevgili teraziciklerim benim. efendim. Açılımını yaptık. İlişkisi devam eden arkadaşlarımızı Şimdi teraziden sonra yay arkadaşlarımızın ateşlerden yayıcıklarımı neler bekliyormuş benim. Bakayım 15 Haziran'a kadar efendim neler bekliyor sizleri. Şöyle bir bakalım. Sevgili yaycıklarım benim. Hmm. Şöyle bir bakalım. Mevzu neymiş bakalım. Ay çok güzel. Çok çok güzel. Tamam. Tamam evet. Sevgili yay arkadaşlarım. Güzel insanlar. Siz de geçmişte belki ilişkinizde kaderin azizliğine uğramış olabilirsiniz. Nedir bu kaderin azizliği? Bu kartımız hem şanslı yere doğru gideceğinizi söyler. Bakın bu bir gerçek. Hem bir yerde kaderi değiştirecek güce sahipsiniz der. Hem de bir yerde değiştiremiyorsan gerçekleri kabulleneceksin der. De, Öyle de bir şey var. Belli ki benim sevgili yay arkadaşlarım, ilişkisi devam eden arkadaşlarım geçmişte kaderi değiştirememişler. Ben her zaman diyorum bir şeyler hadi ince değişmez. Değiştiremediniz mi? Artık değişecek güzel kardeşlerim. Değişecek. Yavaş yavaş şansa doğru gideceksiniz. Kader çarkınız sizin dönmeye başlamış. Çünkü neden? İlişkisi devam eden arkadaşlarımız için ama maddiyat ama mutluluk. Bakın burada akım halinde. Bir süreklilik durumunuz var. Ya mutluluğunuz ya maddiyatınız sürekli bir şekilde akım içinde sizde. Bu belli bir şey. Bu tamam. Çok güzel. Ardından ama eşiniz, ama sevgiliniz, ama partneriniz, ama arkadaşınız hiç fark etmiyor. Birbirinizi birbirinize çekebilirsiniz güzel kardeşlerim. Çünkü ilişkisi devam eden arkadaşlarımızın açılımı bu. Birbirinizi birbirinize çekebilirsiniz. Nedir bu? Ne sevgiliniz veya eşiniz sizi bırakmak isteyebilir ne de siz karşınızdaki partnerinizi bırakmak isteyebilirsiniz. Yani bırakmak istemeyeceksiniz. Bakın köklü kubiz, köklü kuruluş yaptık. Sen de yetenekli beceriklisin. Ben de yetenekli becerikliyim. Bizi kimse ayıramaz. Biz birbirimize yürüyüz. Sürekli birbirimizin ama maddi ama manevi hayatında olmalıyız. Diyerek bakın burada sözlüyseniz düğün kararı. Evli misiniz? Daha güçlü yere gitmek için birbirinize daha net bağlanabilirsiniz. Sevgiliyseniz evlilik kararı alabilirsiniz güzel kardeşlerim. Bununla alakalı bakın ailelerinize. Çevrenize, iş hayatınıza bayağı bir mücadele ispat yapabilirsiniz. Bu ispat kartıdır bakın. Örneğin evlilik kararı aldınız güzel kardeşim. E şimdi beysiniz öyle farz edelim. burcunun beysiniz. Kız arkadaşınıza evlilik kararı aldınız. Bu ispat ne alaka derseniz ispat kız arkadaşınızın ailesine kendinizi ispatlayacaksınız. De o anlama geliyor yanlarım. Tamam. Onların kızını mutlu edeceğinize dair. Ona çok iyi bakacağınıza dair. Hani bizim genelde toplumumuzda vardır. Değil mi canlar bunlar? İşte bu onun ispatı. Bunun ispatını yapabilirsiniz. Evliyseniz eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu mutlu etmek. Uzun vadede onlara güzel bir gelecek vermek için bunun mücadelesi, ispatı olabilir. Çünkü ustalık çekim kartı var. Kendinize çekiyorsunuz. Ailenizi Sevdiklerinizi, sevgilinizi, arkadaşınızı çok güzel yere doğru gidiyorsunuz diyor. Daha ne olsun artık kader işlemeye başlamış benim yaycıklarım için. Buyurun bir mucize beklediyor. Sen ispatını yap, mucizeyi bekle diyor sevgili yay arkadaşlarıma. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle diyor. Daha ne olsun güzel yaylarım benim. Ateşli yaylarım. Sadece... O sizi korkutmasın. Öyle hemen kendini mücadeleye aşırı derecede verme. Bazı şeyleri askıya al. Yavaş yavaş. Önce bir dinlen diyor. Anladınız? Hadi bakalım. Sevgili yaycıklarım. Öyle aslan adam hep de kötü anlama gelmiyor. Bütün kartlarımızın iyi kötü tarafları var canlarım benim. Güzel insanlar biraz dinlenelim. Yavaş. Çünkü artık yaz mevsimi geldi ve tatil zamanı değil mi canlar dünyamızın istirahate dinlenmeye şöyle bir uzanmaya ne bileyim bir sahilde bir kumsalda bir dinlenmeye ihtiyacımız var değil mi canlar ruhumuzun bedenimizin bazı şeyler askıya alabiliriz acele yok acele işe ne demişler şeytan karışır zaten evren size bir mucize gönderecek sevgili yaycıklarım benim güzel insanlar. Evet efendim yay arkadaşlarımızın da açılımını yaptık. Şimdi ah benim oğlakçıklarım ah çalışkan dürüst oğlakçıklarım benim. Ah ah ah haksızlığa dayanamayan oğlakçıklarımızın açılımına geçelim bakalım. İlişkisi devam eden oğlak arkadaşlarımız nerelere doğru gidiyorlar? 15 Haziran'a kadar efendim ne yapıyorlarmış? Tatil var mı? Nereye gidiyorlar? Olabilir, olabilir çünkü evlilik kartı, macera kartı, maneviyat kartı yani destek kartı, manevi destek kartı canlarım benim. Nedir? Tutarsanız eşinizin kolundan veya sevgilinizin sevgili oğlak arkadaşlarım güzel insanlar bay bayan hepinize hitap ediyorum. Yaz mevsimi geldi. Tatil başladı artık. Güzel insanlar gel şöyle hayatım seninle bir haftalık tatile gidelim. Canlanalım. Şöyle bir kendimize gelelim. Altı ay kışta az mı çektik? İş hayatıydı çoluk çocuktu. Veya sevgiliniz hiç fark etmiyor güzeller. Hepiniz için söylüyorum. Gel şöyle bir tatil yapalım. Bir canlanalım. Bir kendimize gelelim diyebilirsiniz güzel kardeşlerim. Sevgili oğlakçıklarım ardından bir anda karar aşamasına gelip belki de bu insan sevgiliniz, eşiniz olmadığını farz edelim. Tatile çıktınız. Mutlu mesut çok iyi anlaştınız sevgilinizle canlandınız. Bir canlılık geldi. Ardından ben bu sevgilimi kaçırmak istemiyorum. Ben onunla evlenmek istiyorum. Çok iyi anlaştık. Bu insan kaçmamalı diyerek bir anda karar aşamasına gelebilir benim sevgili oğlakçıklarım. Ardından Sevgiliniz, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız hiç fark etmiyor. Ona evlilik teklifi adı altında buket uzatabilirsiniz Canların Bakın çok güzel, harika bir yer bu tamamlanıyor. Bunu yaptınız mı? Evliler için de aynı şey geçerli. Tekrar tazelemek olabilir. Neden olmasın bize kardeşlerim. Çünkü evlilik kartıdır kartımız. Eşinizi, çabuğunuzu çocuğunuzu alıp 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük tatillere çıkıp canlanabilirsiniz. Güzel kardeşlerim ardından bir anda bir karar aşamasına gelip sevgili kardeşlerim belki de tatile gittiğiniz bölgede hoşunuza giden bir şeyler oluşabilir. Tamam hayatım buraya taşınabiliriz, burada kalabiliriz diyebilirsiniz. Çünkü zaten evlisiniz bakın evliler için de bunu söylüyorum. Bir anda karar aşamasına gelebilirsiniz. Ardından eşinizle bir yemeğe çıkma durumu karşılıklı birbirinize Bakın görüyorsunuz değil mi? ne kadar güzel paylaşımcı bir şekilde buket uzatabilirsiniz. Sevginizi, mutluluğunuzu dile getirme durumlarınız var. Sevgili oğlakçıklarım güzel yere doğru sizler de gidiyorsunuz. Böyle bir canlanma aman Allah'ım gönüller alınması. Belki de bu canlılık sırasında olur ya küçük çaplı bir kırgınlıklarınız da meydana gelebilir. Olabilir o da olabilir bir anlaşmazlık. Bunlar olan şeyler ardından bir anda karar aşaması ben ne yapıyorum? Ben niçin eşimi kırdım, ben neden partnerimin canını sıktım diyerek ardından hemen oğlak beyimiz, oğlak mayanımız hemen şöyle bir buket yapıyor ve partnerinin gönlünü alıyor. Ölümlü dünya kırmaya, üzmeye gelmez. Güzel kardeşlerim, canlarım benim kötü mü? Hayır, harika çıktı. Hemen gönlünü alıyorsunuz ve ne diyor meleğimiz? Sevgili oğlakçığımı başardın diyor, daha ne olsun Artık zirvedesin. Her şey geride kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin mutluluğun tadını çıkar diyor. Sevgili oğlak arkadaşlarımıza ve şanslı yere doğru gidiyorsun diyor. Bakın güneş arkadan dağın kenarından yüzünü gösterdi. Şans kartıdır ha şanslı yere gidiyorsunuz. Dengeniz kaydı diyemem sevgili arkadaşlarım. Şanslı yere doğru benim oğlakçıklarım gidiyor. Güzel insanlar tamam çok güzel harika yere doğru gideceksiniz. Sevgili oğlakçıklarımızın da açılımını tamamladık. Efendim sıra geldi şimdi Zodya'nın özgürlükçüsü olan teknoloji insanı, akıl zeka insanı olan kovacıklarıma. Efendim kovalarımızın ilişki durumları nereye gidiyor? 15 Haziran'a kadar Oo, zenginliğe mi gidiyoruz? Güzel kardeşler çok güzel harika. Yeniden doğuşlar, etki altında kalmalar ve sonrasında aman Allah'ım tatile mi başka yönlere mi gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Şöyle bir tamam demek ki zafere gidiliyormuş değil mi canlar? Tamam harika. Şöyle yapalım da evet sevgili kova arkadaşlarım güzel insanlar ilişkiniz gördüğünüz gibi ya evlisiniz ya sevgilisiniz hiç fark etmiyor maddi manevi iyi olduğunuzu gösteriyor. Belki de de birleşmek istiyorsunuz. Bir çatı altında maddi manevi güçlü bir kuruluş kurmak isteyebilirsiniz. Sevgiliyseniz, evli değilseniz geçmişin olumsuzluğunu bitirip çünkü partnerinizin de etkisi altındasınız güzel kardeşim. Bekarlar için söylüyorum. Geçmişin yani nasıl diyeyim böyle geçmişi bitiriyorsunuz tamam olumsuzluğunu bitiriyorsunuz ama partnerin de etkisi altındasınız partnerle birleşip tekrar bir birliktelik bir evlilik bir uzun vadeli gelecek herkes evlenecek diye bir şey yok bunu yapmak isteyebilir sevgili kova arkadaşlarım bundan dolayı bir miktar belki aileleriyle alakalı sıkıntıları olabilir bundan dolayı kaçmak Uzaklaşmak, birkaç günlük şöyle hava almak isteyebilir. Gidiyor musunuz sevgiliniz veya erkek arkadaşınız veya kız arkadaşınız aldınız, gidiyorsunuz. Etki altındasınız, onu bırakamazsınız. Gidiyorsunuz, gidin güzel kardeşim. Çünkü gittiğiniz yeriniz zafer sizi bekliyor. Ama şöyle de bir şey gördüm. Ben burada sevgili kova arkadaşlarım, şöyle kartlarım daha rahat görülsün. Şimdi sevgili kova arkadaşlarım, güzel insanlar ya bu sizsiniz ya da karşınızdaki partner. Evli olmayanlar için bunu söylüyorum. Bakın evliler için söylemiyorum. Evli olmayanlar için söylüyorum. Köprü kuruluş yapmak istemişsiniz. Canlar köprü kuruluş yapmak istemişsiniz. Belki de bunu aileleriniz etken karşı partnerinizi aileniz onaylamıyor olabilir. Ya da sizi karşı partnerin ailesi istemiyor olabilir. Bununla alakalı benim sevgili kovacığım geçmişi bitiriyor. Geçmişi bitirme kararı alıyor. Aldı mı kararı? Yani geçmişi bitirmesi şu. İlişkiyi bitirme kararı alıyor. Aldı mı kararı? Acı çekmeyi göze alabilir. Bazı kova arkadaşlarımız. Çünkü acı çekme kartıdır. Sevme kartıdır. Acı çekmeyi göze alıyor. Bundan dolayı da sıkıntı, darlık, bunalım. Biraz kaçıp gitmek istiyor ama ne yazık ki kaçıp gitme durumu söz konusu yok. Önü kapalı görüyorsunuz. Aile sıkıntısı, aile engeli ya da karşı tarafın bazı engelleri var. Değil mi canlar? Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Karşı partnerinizle bakın burada zaferi yapacaksınız. Bu süreç, bu süreç ayrılmayacaksınız diyor. Çünkü seviyorsunuz. Aynı şekliyle. Karşı partneriniz de sizin acınızı çekiyor. bize kardeşlerim. Belki de şu yolculuk size çok iyi gelecek. Gittiğiniz yer size iyi gelecek. Ruhunuzu dinleyeceksiniz. Kafanızı dinleyeceksiniz. Zaferle döneceksiniz diyor kartım. Hiç merak etmeyin diyor sevgili kova arkadaşlarıma. Evli misiniz? Zaten köklü bir kuruluşunuz oluşmuş. Geçmişin tamamen gereksiz düşüncelerini burada bitirip yeniden bir canlanış Canlanma, canlanma yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız. Etki altındasınız. Evli olan arkadaşlarım için söylüyorum. Niye etkisi bu? Ya bir evin etkisi altındasınız, ya bir mekanın, ya bir işin, ya bir şehrin, belki de bir şehirden başka bir şehire taşınmak istiyorsunuz. Veya evden memnun değilsiniz de herhangi bir yerde bir ev gördünüz, ah şu evi ben bir alsam, oraya ben bir taşınsam diyebilir evli olan arkadaşlarımız taşınacak mısınız evet güzel kardeşlerim bakın yolculuk kartı gidiyorsunuz taşınacaksınız bitirin bitirin geçmişi acı çekmeyin hoşunuza giden sevdiğiniz her neyse taşının çünkü orada sizi zafer bekliyor mutluluk bekliyor merak etmeyin sevgili kova arkadaşlarım melek ne diyor sıkıntı yok kır kabuğu git gidebildiğin kadar diyor hadi bakalım Olduğun kişi ol. Hem kendini hem dünyana karşı. Artık kendin olma vaktin geldi. Zaten olumsuzlukları da bitirdin. İstediğin yere doğru gidiyorsun. Zafer de seni bekliyor diyor. Daha ne olsun güzel kardeşlerim. Güçlü bir gelecek seni bekliyor diyor bakın. Gidiş boşuna değil güzelliğe doğru gidiyorsunuz. Sevgili kovacıklarım güzel insanlar. Destenin altındaki kart çok önemli Haberiniz olsun. Hadi bakalım gidin. Gidebildiğiniz kadar gidin. Güzel yere gidiyorsunuz. Sevgili kova arkadaşlarım, güzel insanlar. Efendim kova arkadaşlarımızın da açılımını yaptık. Şimdi narin balıkçıklarım ve son balığım. Evet balığım son. Benim narin güzel yürekli balıkçıklarım. Tatlı balıkçıklarımın alt kısmında aman Allah'ım ebedi doyum mutlu aşk geldi. Çok güzel. Ama tabi açılımdan sonra ne gelecek ona bakacağız değil mi canlar? Şimdi kova arkadaşlarımız derken, ah pardon balık arkadaşlarımız derken, ah benim bu balıkçıklarımın hiç düşmanı bitmiyor hiç. Görüyorsunuz değil mi canlar ama zafere doğru gidiyorsunuz merak etmeyin zaten. Ay ay ay çok güzel geldi balıkçıklarım benim. Tamam şanslı yere doğru gidiyorsunuz şimdi kurcalamayın kurcaladıkça kötü kartlar gelebilir üst üste canlar ah her zaman söylüyorum bunlarsız olmuyor güzel kardeşlerim kapıdan kovalım bacadan giriyorlar ben artık onları kabul ettim yürüsün gitsinler diyorum ben de umursamıyorum artık onları ya umursamıyorum siz umursamıyorsun zaten çok güzel benim güzel balıkçığım evlisin veya bekarsın sevgilin var nişanlı sözlüğün hiç fark etmiyor ilişkisi devam eden arkadaşlarımız için helalsiniz süpersiniz ben şu kartta da bayılırım. Ne kadar güzel evin yuvasını seven, partnerini seven bir karttır bu kartımız. Canlarım benim aynı şekliyle hep de size de söylemeyeyim. Karşı partneriniz de aynı şekliyle birbirinize tutku içinde olabilirsiniz. Bakın partner size tutuyor. Siz de partnerinizi sıkı sıkı tutuyorsunuz. Kime karşı düşmanlara, kara kediye karşı yapıyorsunuz bunu. Ters döneceksiniz. Kara kediye, düşmanlara, arada, arayı bozmaya çalışanlara. Çünkü kararlısınız. Partnerinizle zafere doğru gideceksiniz. Gidiyor musunuz zafere? Gidiyorsunuz güzel kardeşim. Öyle güzel yere gidiyorsunuz ki. zaferi de bir kenara bırakalım. Bakın verimlilik geliyor. bolluk bereket geliyor. Ve sizin bu partnerinizle siz de birbirinizin tam eşisiniz. Kartın bunu söyler. Kadersel aşk bu der. Birbirinizi kader size bağladı. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz der. Bakın buradaki meleğin arkasında görüyorsunuz. Dağın ucunda güneş yüzünü artık göstermiş kartımız şans kartıdır. Tamam denge kartı ama dengeden söz etmiyoruz burada. Şanslı yere doğru gidiyorsunuz diyor. Güçlü verimli enerjiler geliyor. Belki de benim balıkçığım hamile ya da balık beyinin partneri de hamile olabilir. Çok güzel. Kısmetli, kendi kısmetiyle dünyaya gelecek bebekler dünyaya getirebilir. Bakın şanslı yere doğru gidiyorsunuz diyor. Ailecek, mutlu mesut birbirinize sarıldınız. Sarılmak mı bakın. Sahipleniyorsunuz partnerleriniz ne kadar güzel. Zafer sizin. Çok daha güçlü yere doğru gideceksiniz. Ondan sonra şans sizinle diyor sevgili balıkçıklarım. Güzel insanlar, canlarım benim onlar bunu çoktan hak ettiler. Kıyamam onlara ben. Zaten ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Karşılıklı birbirinize sıkı sıkı sarıldıktan sonra kediyi, kim tınlar, ah canlarım benim, ah benim güzellerim. Güzel güzel bebişler dünyaya gelebilir. Şanslı yere doğru hayırlı evlatlar dünyaya geliyor diyor kartım. Şanslı evlatlar dünyaya gelecek. Hamile olan balık bayanları olabilir veya balık beylerinin eşleri, partnerleri hamile olabilir canlar. Şimdi tek taraflı söylemeyelim değil mi? Çok güzel bebişler dünyaya gidiyor. Kadersel mutluluğa doğru gidiyorsunuz diyor. Sevgili balıkçıklarım için ay çok sevindim. Ne diyor melek? Lütfen buna inan diyor. İnan. inançlı ol. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Sen kafayı yorma. Atladın atına Aynen devam et diyor sevgili balıkçığıma söylüyor. İlişkisi devam eden balıkçığıma çünkü diyor kader çarkı dönmeye başladı. Şanslı yere doğru gidiyorsun diyor. Aynen devam et güzel kardeşlerim. Canlarım benim sevgili balıkçıklarım. Efendim. Evet Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık arkadaşlarımın ilişkisi devam eden arkadaşlarımızın tarot açılımını yaptık.